Burçlarına göre çocuklar serimize terazi burcuyla devam ediyoruz. Evet. Terazi burcu Venüs tarafından yönetilen oldukça estetik, nezakete, zarafete önem veren bir burçtur. Ayrıca e, terazi burçları e, kararsızlıklarıyla tanınırlar. Dolayısıyla özellikle terazi burcu çocuğunuz var oldukça kararsız ancak e, son derece sevimli ve aynı zamanda zaman zaman tembel ve uyuşuk bir çocuğunuz olabilir. Çok yaramaz olduğu, çok haylaz olduğu söylenemez. Genel olarak nezaketten ve adaletten yana olduğu için tarafların düşüncelerini anlamaya çalışır. Tarafların isteklerini gerçekleştirmeye çalışır ve daha çok ebeveynlerinin yerine kendini koyarak çok da fazla haylazlık yapmayacaktır ve sizi çok fazla üzmeyecektir. Sadece terazi burcunun kendi kendini üzmesi, kendi kendine kararsızlıklar yaşaması sizi biraz üzebilir. Bu konuda yön ve yol tayin etmede size ihtiyacı olacaktır. Giyeceği kıyafetten takacağı takıya kadar yapmak istediği... İşlerden oynamak istediği oyunlara kadar her konuda en basit diyebileceğimiz her konuda çok büyük kararsızlıklar yaşayıp bunu saatlerce, günlerce, haftalarca hatta aylarca düşünebilir. Bu nedenle bu konuda özellikle yardımcı olmanız gerekmektedir. Onun dışında gerçekten son derece uslu, ilgi odağı olan son derece akıllı bir çocuktur. Ancak kendi dengesini bulduğu zaman gerçek huzur ve mutluluğu yakalayacaktır. Çünkü kendi içerisinde dediğim gibi tutarsızlıkları olduğu için zaman zaman odaklanmakta sıkıntı yaşayabilir. Sevgi terazi burcu çocukları için çok önemlidir. Özellikle sevgiyi paylaşmak, e, karşıdakine hitap edebilmek çok önemlidir. Bu yüzden e, terazi burcu çocuğunuz varsa ona sevginizi sık sık ifade etmeli, ona e, sürekli sarılmalı, onunla e, her konuda düşüncelerinizi paylaşmalısınız. Eğer kardeşler arasında veya arkadaşlar arasında bir tercih yapacaksanız terazi burcu çocuğunun bulunduğu ortamda mutlaka adaletten yan olmalısınız. Hatta kendisi bile cezalandırılacak olsa adaletli bir ortamda yargılandığını, adaletli bir ortamda değerlendirildiğini görmek ister. Gerçekten haksızlığa asla tahammülü yoktur ve adil olan her şeyin da terazi burcu çocukları. Nezakete önem verdikleri için kötü sözlerden ve kavga ortamından oldukça e, rahatsız olacaklardır ve asla hoşlanmayacaklardır. Bu nedenle e, kendisine tepkinizi iletirken özellikle e, düzgün bir şekilde e, karşılıklı konuşma ve anlaşma şeklinde ifade etmeniz gerekmektedir. Bağırmalardan, çağırmalardan, kötü sözlerden asla anlamayacak ve hoşlanmayacaktır ve ortamı terk etmek isteyecektir. Ayrıca Venüs tarafından yönetildiği için güzel sanatlara, sanatın her dalına ilgisi vardır. Bu alanda da yönlendirirseniz gerçekten sanatla ilgili herhangi bir konuda oldukça başarılı olabilir. Evet, sevgili Terazi çocuklarının da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Hoşça kalın. Sevgili Akrep burcu çocukların özelliklerine geçecek olursak Evet, Akrep Burcu artık sonbaharın tamamlanıp kış aylarına yaklaştığımız bu dönemde dünyaya gelmiştir ve dolayısıyla artık içimize yönelmeye, içsel dünyamıza kapanmaya başladığımız bir dönemdir. Tıpkı Akrep Burcu gibi içsel dünyası oldukça yoğun olan Akrep burcu çocuklarının da bir derinliği olduğunu özellikle belirtmek istedim. Genel itibariyle sessiz, sakin, sanki uzaklara dalmış bir hali vardır. Onda, bakışlarında, hareketlerinde, her tavrında ve davranışında o derinliği mutlaka hissedersiniz. Gizemli bir havası vardır akrep burcu çocuklarının. Bu nedenle kendilerine ebeveynlerini açmakta çok aceleci olmayacaklardır. Burada ebeveyne büyük rol düşmektedir. Çocuğu açmak, kendisine doğru iletişim kurmasını sağlamak adına gerçekten sabretmeli ve ciddi bir emek harcamalıdır. Oldukça azimli ve çalışkan olduğunu söyleyebilirim. Hırslıdır. Tıpkı boğaburç çocukları gibi kafasına koyduğu şey sonuna kadar götürecek ve inatla azmederek zaferi elde edecektir oldukça kararlıdır. Bildiğinden kolay kolay şaşmayacaktır. Ancak zaman zaman kaprisli, bazen soğuk, bazen iletişim kurmaktan emtina eden tavırları sizi biraz zorlayabilir. Ayrıca diğer akrep burçlarında olduğu gibi derin ve geniş bir hayal dünyası olduğu için Kafasında fazla kurguladığı, fazla düşündüğü ve fazla şüphelendiği konuları sanki gerçekmiş gibi algılayabilir ve hayal dünyasının genişliğinde boğulabilir. Dolayısıyla akrep burcu çocuğunuzun gerçeklerle yüzleşmesi biraz daha gerçek dünyaya adapte olması adına gerçek bir uğraş harcamanız gerekebilir. Çünkü dediğim gibi sizin o en ufak bir bakışınız, hareketiniz veya sözünüzü Farklı e, anlayarak, farklı anlamlandırarak e, bunu kafasında büyütebilir, bunu içselleştirebilir ve tavırlarında soğukluk, donukluk, duygusuzluk oluşabilir. Ayrıca e, zaman zaman enatçılık özelliği gösterebilir. Yani e, kendi bildiğini okuyan, kendi bildiğinden şaşmayan bir tavrı ve hali vardır. Duygusal dünyasında da aşırı uçlarda gelgitler yaşayacaktır. Bu nedenle akrep burcu çocuğunuza rest çekerek, inatlaşarak bir şey yaptırmanız oldukça zordur. Ona haklı ve mantıklı gerekçeleri izah etmeniz gerekir. Onun duygularına hitap etmeniz gerekir her şeyden önce. Ancak yine de kendi bildiğini okuyabilir. Çünkü bu konuda... Sezgileriyle hareket edecektir. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Sezgilerine göre hareket ettiği zaman da aslında oldukça başarılı olacak çocuklardandır. Çünkü hem azmi hem hırsı hem kararlılığı sezgileriyle kombinasyon halinde hareket ettiği zaman ortaya güzel bir karışım çıkacaktır. Ancak dediğim gibi zaman zaman kaprisli olmak, zaman zaman dış dünyadan kopmak, hayal dünyasına dalmak, aşırı şüphecilik kurgulama ve inatçılık gibi özellikleri sizi bazı durumlarda sıkıntıya sokabilir. Ancak tüm bunların yanında gerçekten tam bir akıl küpü, çabuk kavrayan, çabuk anlayan, hızlı hareket eden ve sezgileriyle olayları önceden hissedebilen bir yapısı vardır. Onun yanında asık suratlı, üzgün bir modda dahi dolaşsanız sizinle hissettiğinizi çok kolay algılayabilir ve anlayabilir. Bu nedenle özellikle sezgisel bir çocuk olduğunu ve duygularıyla hareket ettiğini düşünecek olursanız onun yanında Olumlu duygulardan, olumlu konulardan bahsetmeniz çocuğun gelecek yaşantısı açısından oldukça güzel ve verimli olacaktır. Evet, Akrep Burcu çocuklarının da ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum hoşçakalın. Sevgili Yay Burcu çocukları. Evet yay burcu biliyorsunuz Jüpiter tarafından yönetilir. Jüpiter astrolojide en iyilik, en iyicil bolluk ve bereket gezegeni olarak bilinir. Dolayısıyla yay burçlarında genel olarak bir iyimserlik, bir polyanna hali vardır. Yay burcu çocuklarını ben genellikle bir hikaye kahramanı olan Haydi'ye benzetirim. Oldukça pozitif, neşeli, hareketli, doğal yaşantıyı seven, hareket etmeyi seven ve Genel bir iyimserlik haline sahip çocuklardır esasında. Soru sormayı çok severler, oldukça meraklıdırlar. Genel olarak enerjiktirler, hareket etmeyi severler. Gerçekten yay burcu çocuğuyla uğraşmak bir ebeveyn açısından oldukça zor olabilir. Çünkü sürekli olarak peşinde koşmanız, onu takip etmeniz, onun kırıp döktüğü şeyleri toparlamanız gerekebilir. Oldukça sosyaldirler. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi severler. Dolayısıyla erken yaşlarda e, paylaşmayı e, ve sosyalleşmeyi tercih edeceklerdir. Ve e, bunun dışında sabırsızdırlar. Özgürlüklerinin asla kısıtlanmasından hoşlanmazlar. E, ve yalnızlığı asla sevmezler. Yay da diğer değişken burçlar gibi e, çift kişilikli olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla zaman zaman çok aşırı mutlu ve neşeli hali söz konusuyken zaman zaman melankolik tavırlar içerisinde hayal dünyasına kapıldığını da gözlemleyebilirsiniz. Bu durumu e, Tabii ki e, siz farklı yorumlarsınız ancak e, bu yay burcunun değişken ve adaptasyon yeteneğinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle aslında girdiği her ortamda her farklı tarz kişilikle beraber güzel bir şekilde arkadaşlık kurma yeteneği de mevcuttur. Yer borcu çocuğunda e, disiplin ve otorite konusunda zorlansanız da e, bu hareketliliğini atması açısından özellikle sportif faaliyetlere yönlendirirseniz e, bir nebze olsun daha e, güzel bir düzlemde yakalayabilirsiniz. Yay borcu çocukları da oldukça zekidir ancak e, konsantrasyon konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayabilirler. Hayata algılama tarzları oldukça farklıdır. E, hayata bakış açıları oldukça farklıdır. Ve e, enerjilerini dışarıda bir şekilde atmadıkları takdirde e, derslerinde zaman zaman başarısız olabilir ancak bu onun e, yapamadığı anlamına gelmemektedir odaklanmak konusunda. Ee, zaman zaman sıkıntılar yaşadığı anlamına gelir ee, onun enerjisini atabileceği hareketlerini rahatça sergileyebileceği bir ortam hazırlarsanız derslerinde de oldukça başarılı hatta çok çalışmadan e, güzel notlar alan bir çocukla karşı karşıya kalabilirsiniz yay burcu çocuğunu yetiştirirken bilhassa e, onun sınırlarına onun değer yargılarına özgürlüğüne e, saygı duymalısınız ve e, onun iyimserliğini onun pozitifliğini engelleyecek, ona ket vuracak davranışlardan uzak durmalısınız. Çünkü aynı zamanda ne kadar iyimserse aynı oranda kötümser olma, melankolik olma eğilimindedir. Çünkü Jüpiter hem iyiyi hem kötüyü büyütmeye, abartmaya meyillidir. Dolayısıyla yay boylu çocukları da iyi ve kötüyü abartmaya eğilimli olacaklardır. Özellikle böyle çevrenizde... Küçük çocuk olmasına rağmen çok abartılı, çok ihtişamlı hikayeler anlatan çocuklar varsa, çevrelerine bir kalabalık toplayan çocuklar varsa muhtemelen yay burcu çocuklarıdır. Anlattıkları hikayeler oldukça renkli, hareketli ve aşırı mübalağaya kaçmış hikayelerdir. Ancak onların hayal dünyası, onların hayata bakış açısı genellikle bu şekildedir. Abartmayı severler, büyütmeyi severler ve dediğim gibi doğal iyimser, doğal pozitif insanlardır. Sevgili yay burcu çocuklarının da ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Evet burçlarına göre çocuklar serimizin üçüncüsünü tamamladık. Biraz geç oluyor videoları yüklemek ancak yine de sürekli olarak paylaşabileceğiniz bir kaynak olacağını düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.